sen bana gelir gider seni dert ettmeler seni rüyalarımda hapsetmeler yıldızların örs seslerimi fakk tutamam tutamam hep yine bir günde başka bir evrende en güzel halinle Sen hayata karış, ben daha da biteceğim Kırgınım kendime Üşüyorum gölgende Henüz bilmesem de Belki bir gün gideceğim Hiç gerek yok Daha fazlasına Zamanı tutmaya Fesaya uçmaya Geride kaldılar Geride kaldı o günler Sen varken taptın Kasvetli şehirler Başka bir evrende En güzel halinle sen hayata karış, ben daha da bitecim. Kırgınım kendime, üşüyorum gölgende. Henüz bilmesen de belki bir gün gideceğim. Başka bir evrende. En güzel halinle, sen hayata karış, ben daha da biteceğim. günüm kendime, üşüyorum gölgende, henüz bilmesen de belki bir gün gidecek.